Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili 12 burç arkadaşım Gördüğünüz gibi toplu bir açılım olacak bu Geneldir sevgili arkadaşlar 12 burcumuza birdendir yani burçsuz yorum yapacağım burada Sevgili arkadaşlarım sizler için şöyle içimden geldi Hani ikili üçlü değil de beşli birden deste yaptım Nedir bu beşli deste? Benim sevgili 12 burç arkadaşım, çünkü koç diyemem, balık diyemem, burçsuzdur. Dileğinizi tutacaksınız. Hayallerinize nasıl kavuşacağınıza dair, hani genelde hayal, hayal başka bir şeydir değil mi? Hayallerimize genelde kavuşamayız, kavuşamamışızdır. Sevgili 12 burç arkadaşım, ne yapıyoruz? Dileğimizi tutalım, hayallerimize kavuşabilmemiz için birden beşe kadar bir deste seçelim. Bir veya iki, üç, dört, beş hangisi içinizden gelirse. Desteği seçtiniz. Dileğinizi tutun. Hayaliniz nedir? Ne istiyorsunuz? Aşk mı? Gayrimenkul mü? Zenginlik mi? Şansları mı kendinize çekmek istiyorsunuz? Mutlu bir evlilik mi? Ya da evlisiniz de daha farklı şeyler hayalinizde var. Ne istiyorsunuz? Bunu tabii sizler biliyorsunuz sevgili 12 Burç arkadaşım. Siz niyetinizi imgeleyin, dileğinizi tutun, destenizi seçin. Hangisi olursa olsun artık içinizden hangisi gelirse. Beşli destemden birini seçin. Niçin seçeceksiniz? Hayallerinize kavuşabilmek için. Hayallerinize kavuşabilmek için bir tanesini seçtiniz. Buradaki öneri neyse kartlarım size ne öneriyorsa lütfen o doğrultuda hareket etmenizi ben de size önereceğim sevgili arkadaşlarım ona göre o öneri sizi hayallerinize getirecek inşallah sevgili 12 burç arkadaşım durum anlaşılmıştır sanırım belki şu an bazı arkadaşlarım tam olarak karar vermiş olamayabilirler değil mi tam olarak hangisi 1 mi 5 mi 2 mi 3 mü 4 mü gibi siz ne yapın karar veremediyseniz videoyu dondurun sevgili 12 burç arkadaşım Biraz da sesim kısık zorlanıyorum konuşurken affınıza sığınıyorum siz videoyu durdurun kararı verin ondan sonra tekrar videoyu başlatırsınız. Ben başlayayım diyorum çünkü birden başlayacağım canlar tamam hadi bakalım sevgili 12 Burç arkadaşım birden başlıyorum usulen sırayla gideceğim bakayım hayallerinize kavuşmak için. Sizi hayallerinize getirecek enerjiyi kendinize çekmek için önce dileğinizi tutuyorsunuz. Elinizi kalbinize koyarak sevgili arkadaşlarım ona göre başlayın. Hangisini seçerseniz kalbinizden hangi sayı geçiyorsa ben beşli yaptım. Aslında onlu da olur, yirmili de olurdu, her türlü olurdu. Ancak bu kadar alıyor benim alan. Beşli yapmak geldiği içimden sevgili arkadaşlarım birden başlıyorum. Bakayım hayallerinize kavuşabilmek için. Bir nolu destem size ne önerecek Sevgili 12 burç arkadaşım Burç adı veremiyorum Şimdi toplu halde çevireceğim Toplu halde çevirmek durumundayım Tek tek açamam canlar Şimdi birinci Destemi seçen arkadaşım Ne diyor birinci destem Sevgili arkadaşıma Hayaliniz her neyse Hayalinize kavuşmak için Aşk olabilir İş hayaliniz olabilir İş kurmak olabilir Evlilik olabilir, gayrimenkul, zenginlik. Neyse artık hayaliniz diyor ki birinciye destem. Birinci desteği seçen arkadaşıma önce karar al diyor. Bir karar aşamasına gel. Çok fazla düşünme, çok fazla karamsar olma. Bakın karar aşamasıdır. Uç noktaya gelmiş bizim jokerimiz. Tabi bunlar sizlersiniz kim seçtiyse sevgili arkadaşlarım. Kararını ver. Bir anda atağa geç. Karar alıyorsun. Hayalin her neyse. Çık yolculuğa. Peşinden koş diyor. Sevgili arkadaşım. Hayalin neyse. Durma yerinde durma. Kararını al. Bir anda ver kararını. Yolculuğa çık. Yani yolculuğa çık derken. Yarın otobüse atlayın. Veya aracınıza atlayın. Çıkın gidin yolu anlamında değil peşinden gidin hayallerinizin peşinden koşun artık kararı verin diyor canlanın ikinci etapta ise siz ne kadar diyor peşinden koşmaya devam ederseniz yerinizde boş boş oturmayın kollarınız bağlı durmayın bunu yaptığınız takdirde bakın güzel haberler alacaksınız sizlere canlılık gelecek yani neye canlılık gelecek canlar elbette kaderinize canlılık gelecek Oturduğumuz yerde hiçbir şeyi elde edemiyoruz değil mi? Bir şeyleri elde etmek için önce karar alacağız, yola çıkacağız, peşinden koşacağız, ardından canlılık gelecek diyor. Gelen canlılıkla birlikte hayaliniz her neyse. Gelen canlılıkla birlikte bakın geçmişin olumsuzluklarına tamamen örtüyü çekeceksin diyor. Birinci destemi seçen arkadaşım için. Lütfen bu öneriyi dikkate alın. Bu öneriye uyun derim sevgili arkadaşlarım. Geçmiş bitecek diyor bakın. Bu canlılığın ardından güzel enerjiler size zaten gelecek üçüncü etapta. Geçmişi tamamen bitireceksiniz. Artık güzel yere doğru gideceksiniz diyor. Güçlü sağlam yere doğru gideceksiniz. Ne yapacakmışsınız birinci destemin sahipleri karar alın. Hayallerinizin peşinden koşun. Burada kartlarımın gösterdiği gibi bu koşma sizi canlandıracak ve geçmişin üstünüzdeki uğursuzluk. Hani deriz ya baktım yokmuş şansım yokmuş bunlar tamamen bitecek canlanacaksın. Tamamen geçmişi bitireceksin. Yeni bir dönem başlayacak senin için diyor sevgili birinci destemi seçen arkadaşlarım için ne yapıyormuşuz? karar alacağız sevgili arkadaşlar şimdi meleğim sizlere ne diyormuş bu açılım için inan diyor bakın lütfen bunlara inan inanarak yap İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz içindeki inanç yolunu açacak inandığınız takdirde doğru karar aldığınız takdirde buyurun sonuç geçmiş bitiyor canlar güzel günler güzel enerjiler sizleri bekliyor yani hayal dolu günleriniz tamam artık sizin kucağınızda. Birinci destemin önerisi mudur? Sevgili birinci destemi seçen arkadaşlarım için söylüyorum. Şimdi ikinci desteme geçiyorum. ikinci destemi seçen arkadaşlarıma hayalleri için destem ne önerecek? Oo, harika. Şöyle bir bakalım. Sırayla açacağız canlar. Evet. Şimdi. Bakın burada. Hayallerinizin etkisi altındasınız değil mi? Evet hayallerimizin etkisi altındayız Hayaliniz her neyse Sevgili ikinci destem Artık öyle diyeceğim İkinci destemi seçen arkadaşlarım Hayaliniz her neyse Koş diyor peşinden koş Aynı şekliyle bakın Etkisi altındasın diyor Etkisi altındasın istiyorsun Fakat bu kartımız başladığı işi tamamlayamamaktan söz eder Evet bu kartımız Buradaki açılım ikinci arkadaşıma diyor ki, hayallerin var, hayallerinin etkisi altındasın ama gel gör ki diyor, başladığın işi tamamlamıyorsun. Elin kolun bağlı, yok benim talihim yok, yok benim şansım yok gibi bir yerde pes ediyorsun, uyarısı veriyor. Ne yapacaksın diyor, böyle bir şey yok gideceksin hayalinin peşinden koşacaksın bakın burada arkasını dönmüş gidiş olayı var hayalinin peşinden gideceksin farklı yol deneyeceksin kartımız bunu söyler sevgili arkadaşlarım örnek veriyorum birinci yol olmadı mı iki olmadı mı üç dört beş deneyeceksin farklı seçenekler deneyeceksin öyle hemen pes etmeyeceksin diyor bununla beraber Hayallerine ulaşmana ramak kaldı diyor. Bakın hayal kartı geldi. Farklı seçenekleri denersen, pes etmezsen, karamsar olmazsan hayallerine ramak kaldı. Bununla beraber çok güzel şeyleri kendine çekebilirsin diyor. Ben diyemem ki şu anda aşkla alakalı. Aşk isteyen arkadaşım bunu çekersin kendine diyor ev isteyen arkadaşıma çekersin kendine diyor kartımız sadece aşktan söz etmez ne istiyorsanız iş mi kurmak istiyorsunuz evet o enerjiyi siz kendinize çekersiniz hayallerinizi kendinize çekebilirsiniz diyor sevgili ikinci destemi seçen arkadaşlarım için bilmem anlatabildim mi anlattım değil mi canlar Kartlarımın önerdiği gibi hayalin var etkisi altındasın fakat başlıyorsun hayallerini kuruyorsun peşinden koşmuyorsun bir yerde yok canım benim şansım talihim yok diyerek pes ediyorsun böyle bir şey yok farklı yolları deneyeceksin hayalinin peşinden koşacaksın gereken istediğin neyse bunu kendine çekeceksin diyor kartlarım. Sevgili ikinci destemin sahiplerine meleğim ne diyormuş? Işığı yarat, karamsarlık yok diyor. Işığı yarat, bakın dünyayı görüyorsunuz değil mi? Sevgili arkadaşlarım, oturduğumuz yerde hiçbir şey gelmiyor. Haberiniz olsun. Düşüncelerinle, duygularınla ışığının dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesiymiş. İkinci destemin sahipleri sizler içindir bu. Ona göre sevgili arkadaşlar karamsarlık yok. Ne yapıyoruz? Hayallerimize kavuşabilmek için farklı yolları, farklı seçenekleri deniyoruz. Sonrasında onları kendimize çekiyoruz demektir bakın. Bu kartımız onu söyler. Kendinize çekeceksiniz. Evet ikinci destemizi de tamamladık. Bunları yapmanız gerekiyor canlar. Üçüncü destemi seçen arkadaşlarım için şöyle bir çevirelim. Hayallerine kavuşabilmek için ne yapmaları lazımmış? Şimdi alttaki desteden başlayalım. Kader çarkı. Şanslı yere gitmek istiyorsunuz. Şanslı olmak istiyor. Üçüncü destemi seçen arkadaşım. Öyle mi? Öyle. Ama gelin görün ki bir yerde biraz da buraya benzemiş. Hem hayallerimiz var hem istiyoruz. Hem de bir yerde gerçekleri kabullenmekten söz eder kader çarkı. Örnek vereyim ben size kendimi. Hem istiyorum her şeyi hem de ne yapalım sağlık olsun olmadı mı olmuyor ne yapalım. Kabulleniyorum değil mi? İşte bu yanlış. Kabullenmeyeceğiz. Kabullenmediğimiz takdirde şanslı yere gideceksin der. Kader çarkı sevgili üçüncü destenin sahipleri ne yapacakmışsın? Kabullenmiyorsun durgunluğu. Uğursuzluğu enerjin mi düşük şansın mı ver gitmiyor güzel kardeşim isteklerin sana mı gelmiyor durgunluğu bırakacaksın kabullenmeyeceksin ben bu şanssızlığı kabullenmiyorum diyeceksiniz ne yapacakmışsınız buyurun ermişi görün ne yapıyor ermiş sizden önce ayaklanmış hayallerini aramaya başlamış arıyor Arayacaksın yerinde durma bir şeyler üret diyor bir şeyler aramaya çalış istediğiniz her neyse arayacaksın arayacaksın bugün aramakla hemen yarın elimize geçmeyecektir canlar ardından bakın güçlü enerjiyi kendine çekeceksin güçlü insanları kendine çekeceksin diyor hem maddi hem manevi kendini güçlü hissedeceksin Güçlü kişiler yoluna çıkacak diyor. Çıktı mı? Çıktı. Güçlü kişiler yoluna çıktı. Karşılıklı elektrik aldınız. Bir şeyler iyi gidiyor. Öyle hemen balıklama atlama diyor. Hayallerine kavuşmak istiyorsan bir miktar hem kötü alışkanlıklarından kurtulacaksın. Hem de bir miktar ağırdan alacaksın diyor. Bakın bulduk. Aradık, iş arıyoruz, ev almak istiyorum. Örneğin Arapçı almak istiyorum, iş kurmak istiyorum, aşk istiyorum, evlenmek istiyorum. Artık hayaliniz her neyse sevgili arkadaşlarım. Bir şekilde ararken ararken yolumuza güçlü karakterler çıkıyor bakın. Güçlü bir şeyler yolunuza çıkıyor. Çıkar çıkmaz da balıklama dalmayın almayın diyor. Askı, askı olayı var bakın. Balıklamanı almayın. Önce kötü alışkanlıklarınız var mı? Onları bir kenara bırakın. Bırakın kenara yavaş yavaş, yavaş yavaş köklü kuruluşa doğru gideceksin. Buradaki güçlü karakterler siz de aynı şekliyle kendinizi güçlü karakter hissedeceksiniz. Hem maddi hem manevi. Nasıl güce doğru gittiğinizi siz de göreceksiniz diyor kartım. Yavaş yavaş bir anda balıklama dalmadan çok güzel köklü kuruluş elde edeceksiniz diyor. Neyse bakın ne istiyorsanız neyse sizin hayaliniz istekleriniz her neyse bunlara kavuşmak için bu yöntemleri mutlaka deneyin sevgili arkadaşlarım. Güzel insanlar 12 burcun güzelleri köklü kuruluş en kral kartlardan biridir haberiniz olsun güzel bir kuruluş işin sonunda sizi bekliyor diyor sevgili üçüncü destemin sahiplerine meleğim ne diyormuş buyurun sen yeter ki diyor yola çık sen arayışa geç biz sana yardım ediyoruz diyor bakın sevgili 12 burç arkadaşım artık üçüncü destemi kim seçtiyse bu arkadaşlarım için geçerli Yalnız değilsin sen çık yola yalnız değilsin bunun farkına var ve biz meleklerine güven diyor evrene güven diyor melekler söylüyor bunu 3. destenin sahipleri hadi bakalım çok güzel sevgili arkadaşlarım 3. destemizi de tamamladık şimdi geçiyorum 4. destemize bakayım 4. destemizi seçen arkadaşlarımın hayallerine kavuşmaları için nasıl bir yol almaları gerekiyormuş bunları söylemeye çalışıyorum sizlere başlayalım birinci kartımızdan ölüm kartı tabi bilmeyenler için yanlış anlaşılmasın ölüm kartını ben çok severim yenilenmek demektir canlar yenilenmek ya ben şu olumsuz halimi bitiriyorum sabah itibariyle artık yeni bir ben yaratıyorum ya tamam geçmişin olumsuzluğunu Olumsuz düşünceleri, üstünüzdeki ağırlığı, o karabasanı atın, o inançsızlığı üstünüzden atın. Dördüncü destemin sahipleri, yenilenin, geçmişi çiğneyin, ezin, geçin gitsin. Yeni bir ben yaratın, canlanın, ruhen, zihinen. Canlandınız mı? Canlandınız. İkinci olarak, nerede kendinizi kayıpla hissediyorsunuz? hayallerinize kavuşamadınız. Neyi istediğiniz de elde edemediniz. Her neyse aşk, iş, sağlık vesaire neyse artık bilemem hayalleriniz nedir. Herkesin farklı hayalleri var. Kendinizi kayıptı hissediyorsunuz değil mi geçmişten dolayı? Hayaller elde edilmedi. Bunu böyle düşünmeyeceksin. Kayıp da gördüğün her neyse bunun için plan yapacaksın diyor. Plan yenileneceksin. Kayıp gördüğün her neyse bunun için bir an önce harekete geçip uzun vadeli planlar yapacaksın planlı programlı hareket edeceksin bunu yaptığım takdirde bak gör sürprizler neredeymiş diyor açılımı. bak gör sürprizler sonunda sürprizden söz eder sevgili arkadaşlarım değişim gelecek. Haberleşmeler, canlılık en sonunda ise sürpriz geliyor diyor sürpriz. Dördüncü destemin sahibi, güzel insan artık hangisini seçtiyseniz sevgili arkadaşlarım ne yapıyormuşsunuz? Bakın hayallerinize kavuşabilmek için önce geçmişin olumsuz düşüncelerini, negatif elektriğini, karamsarlığı öldürüyoruz. Bitti, yenileneceğiz kabuğu atıyoruz, gereksiz kabuğu atıyoruz yeni bir ben yaratacağız yarattık mı? yarattık kayıp da bildiğiniz ya ben hayatım boyunca şunu istedim elde edemedim dediğiniz her neyse onu kayıp bilme diyor bakın kayıp yok planlı programlı hareket edeceksin akıllı olacaksın güçlü adımlar atacaksın yarınlar için planlar yapacaksın planlı hareket edeceksin sürprizleri daha sonra gör bak neler oluyor diyor sevgili dördüncü destemin sahiplerine lütfen bunları aynen bu şekilde uygulayın sevgili arkadaşlarım meleğim ne söylüyormuş buyurun sürprizin ardından değişimi kucakla diyor çünkü yenilendin beynen ruhen bedenen yayınlendin dördüncü destemin sahibi yenilendin ardından ne geldi buyurun Değişimi kucakla. Hadi bakalım. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacakmış. Ya şu kart kötü olabilir mi sevgili arkadaşlar? Güzel, çok güzel bir kart. Değişim geliyor, sürprizler geliyor. Hadi bakalım, çok güzel. Siz lütfen dileğinizi dediğim gibi ben daha açılım yapmadan önce dileğinizi tutun. Niyetinizi, istediğiniz şey her neyse tabii ki hayata dair bütün isteklerimiz yani ben bu destelerin hepsini ben kendime seçemem mümkün değil seçemem bunu evren kabul etmeyecektir etmiyor arkadaşlar dört dörtlük yaşantı yok hayalimiz her neyse az ya da çok hayalimize kavuşabilmemiz için lütfen bu önerileri dikkate alalım karamsar olmayalım Allah'tan umudumuzu asla kesmeyelim tamam hadi bakalım şimdi 5. desteme geçiyorum 5. destemi seçen arkadaşlarıma tarotum ne öneriyormuş şimdi alttaki desteden başlayalım evet kabullen diyor kabul et bir şeylerin sana doğru geleceğine inan diyor kabul et karamsar olma bakın aynı şey burada da var sevgili 5. destemin sahipleri kabullenici ol Yok benim uğrum yok yok benim şansım yok yok ben iş bulamam ben ev sahibi olamam ne bileyim iyi bir kısmet benim yoluma çıkmaz şu bu artık her neyse böyle bir şey yok kabullenici ol diyor kabullen bir şeylerin sana geleceğini kabul et çünkü evren tarafından zaten korunuyorsun ama farkında değilsin diyor azize ben şu an burada aşk açılımı yapmıyorum. Genel bir açılım bu. Hayallerinizin açılımı sevgili arkadaşlarım. Aşk açılımının dışında Azize çok güzeldir. Ne der? Evren tarafından korunduğunuzun haberini verir. O yüzden severim Azize'yi. Aşkın dışında. Bakın zaten diyor. Korunuyorsun. Evren üstünde. Evren sizi koruyor. Amma ve lakin diyor destem. Amma ve lakin. ...beşinci desteği seçen diyor... ...arkadaşımız... ...bunu bilmiyor diyor... ...bakın o kadar mantıklı ki... ...sevgili arkadaşlarım... ...bunu bilmiyor... ...bazı şeylere hiç inancı yok... ...evren tarafından korunuyor... ...üstümüzde bir evren var... ...buna da pek inancı kalmamış... ...çünkü neden... ...karamsarlaşmış... ...inancı kalmamış... ...bundan dolayı hiç farkında değil... ...dolayısıyla diyor yakına da getirip göstereceğim hayattan keyif almıyor diyor ama devrilmiş hiçbir şey yok biz zaten diyor bu arkadaşımızı veya bu kulumuzu biz koruyoruz bir tane de biz uzattığımıza rağmen bu kulum diyor evren söylüyor bunu canlar ben söylemiyorum görmüyor diyor bakın görmüyor ne yazık ki farkında değil çünkü inancı kalmamış Buyurun devrilmiş bir şey var mı yok Bunu da evren uzatıyor Görün sevgili arkadaşlarım İnancı kalmamış Oysaki ki diyor sirkinip diyor şöyle bir ayağa kalksa Bu sizi korkutmasın canlar şu kalp sizi korkutmasın Sirkinip diyor ayağa bir kalkmış olsa Elini açıp Allah'a dua etse Biraz canlılık gelse içine ruhuna inanç girse Ardından hemen bir şok yaşayacak diyor. Şok demek her fırsatta kötü anlamına gelmiyor canlar. Bir şok yaşayacak. Ne şoku? Aman Allah'ım. Hiç de böyle olacağına inancım yoktu. Bu da neyin nesi? Şokudur bu. Ardından buyurun. Geldi. Bolluk, bereket, değişim, güzellik. Aman Allah'ım. Sizin o kurak topraklarınıza Tılsımı görüyorsunuz tılsım paradır sevgili arkadaşlarım. Aşk da isteyen olabilir o tamam ona lafımız yok her neyse isteğiniz hayalini her neyse değişim güzellik tamam geçmiş bitti. Yeter ki inancı yerinde olsun niyetini tam yapsın diyor lütfen diyor bu kulumuz kendine gelsin bir sirkenip kendine gelsin inançlı olsun ardından bakın şok yaşayacak. Gelecek olan güzelliklere Kendi de inanamayacak diyor Bunun için ne yapıyormuş o sevgili Beşinci destemin sahipleri Lütfen Evrene inançlı olalım Kabullenelim Evrenin varlığını kabullenelim Güzelliklerin Hayatımıza Evren tarafından geldiğine inanalım. Canlar İnanalım Karamsarlık yok Bakın ne kadar güzel. Beşinci destemi seçin arkadaşım. Evren tarafından korunuyorsun. Evrenin korumasındasın. Evren zaten size sürprizi getiriyorum diyor. Sen yeter ki inan diyor. Her şey mantıklı bir şekilde kendini gösterdi. Ardından gelen güzelliği, bolluğu, bereketi verimi görün. Geçmiş bitti. O ortak noktada anlaşabileceğiniz evlilikse evlilik, ev, araba, iş. Ne istiyorsanız kendinize çektiniz. Köklü kuruluşu yaptı üçüncü arkadaşlarım toplu bir şekilde. Dördüncüye sürprizler geldi. Beşinciye de bolluk, bereket, verim, güzellikler geldi. Ben daha ne diyeyim sevgili arkadaşlarım? Bakayım beşinci arkadaşlarıma meleğimiz ne söylüyormuş? Buyurun. İnanmak lazım değil mi canlar? Bunu yaptığın takdirde beşinci arkadaşım dileyin kabul olmuş hadi bakalım çok güzel harika yüreğindeki gerçekleşti bunu bil diyor gerisini gizemde bırakıyoruz diyor çünkü azize hem evren bağlantılıdır hem de gizemden söz eder buyurun canlar nasıl da birbirini takip ediyor dersiniz ki sevgili arkadaşlarım aman şengül kendin ayarladın koydun size samimiyetimle söylüyorum destemi aldım elime ya ben bunları niye ayarlayıp koyayım bu bana ne katacak yapamamdı zaten benim aklıma gelmez bunları böyle koymak gerçekten gelmez aldım destemi elime benim bilirsiniz değil mi sizler beni sürekli takip eden arkadaşlarım bilirler destemin arkası biraz alalı bulalıdır renkleri döküldüğü için canlar o destem benim güzel destem enerji yüklü destem aldım elime şu 5 dedim 5 sayısı için bana gereken desteği ver lütfen dedim desteme bir deste seç yapacağım hayaller için yapacağım dedim çektiklerim bunlar inanın samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar böyle bir şey yok buyurun aynı şekliyle de melek kartlarıma söyledim birer tane bana melek kartı ver hayaller için diye sırayla bunları verdi buyurun gördünüz değil mi sevgili arkadaşlarım Dilek kabulü ama gizemli. Bitti. Evet sevgili 12 burç arkadaşım. Bir an önce dileklerinizin kabul olması dolayısıyla ki zaten 5. tamamen kabul olmuş o tamam. Diğerleri de olmuş. Hiç merak etmeyin sonuç belli. Resmen belli sevgili arkadaşlarım. Evet aynen buradaki önerilerime lütfen kulak verin 12 burç arkadaşım tüm burçlar sizleri seviyorum hayallerinize kavuşabilmeniz için birden beşe kadar bir deste seç yapmak geldi içimden sizler için böyle bir şey yaptım sevgili arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldik bir an önce hayallerinize kavuşmanız dileğiyle diyorum sevgili 12 burç arkadaşım sizleri seviyorum bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir açılımlarımız tüm hızıyla devam edecektir bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın her şey gönlünüzce olsun bir an önce hayallerinize kavuşmanız dileğiyle diyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum Kocaman kocaman sizleri öpüyorum sevgili güzel kardeşlerim. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bye diyorum.